Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar e, araç aküsünü evde nasıl şarj edeceğim hakkında bilgiler vereceğim. Tabii ki bu şarj laptop bataryası ile gerçekleştireceğiz. Ama laptop bataryası bildiğiniz üzere 18,5 ve 19 volt. Yani genellikle çoğu laptop bataryaları bu civarlarda voltaj verir. E, bu tabii ki voltaj fazla olduğu için akümüzü zarar verme ihtimali de var. Ama tabii ki çok zor durumlarda olduğu zaman, hani akü şarj cihazı bulamadığınız zaman ya da herhangi bir şey olduğu zaman bu adaptör sayesinde şarj edebiliriz. Ben bir keresinde bu aküyü onunla şarj edip aracımı çalıştırdım. Hiçbir programımda yaşamadım. Ee, tabii ki şarj ederken de şu usullere dikkat etmemiz gerek arkadaşlar. Bir adet multimetre olursa sizin için açınızdan iyi olur. Çünkü e, bu adaptör bu akünün şey geç, e, enerjisi kesmeyecek. Yani bu aküyü tamamen doldurduğu zaman tekrardan doldurmaya devam edecek bu 19 voltluk adaptör olduğu için. Akümüzün maksimum ulaşabileceği voltaj değerleri yani 14 voltlarda oluyor. Bu voltajları yükseldiği zaman, 17-18 volta kadar çıktığı zaman bu akümüz tam verimle ulaştıktan sonra şarj etmeye devam, et, etmeye devam edince ne olacak? Tehlike alınmaya başlar. Yapa, akümüz patlayabilir ya da daha fazla sonuçlar, tehlikeli sonuçlar olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun için de tabii ki multimetre yardımıyla yapamıyoruz. E, tabii ki şöyle bir önlem alabilirsiniz. Araya bir adet lamba ya da fan gibi bir şey koyarak direk voltajı düşürmeye çalışabilirsiniz. Ama ben şu an bunu denemeden yapacağım. Daha önceden fan koymuştum araya. Fan koyarak yapmıştım. Fanın artı ucunu buraya, eksi ucunu da buraya bağlayarak denemiştim. Ve voltajı düşürmeye başarmıştım. Şimdi bir de fansız deneyerek nasıl bir sonuç alacağımıza bakalım. İlk olarak şunu da söyleyeyim. Benim adaptörüm eski adaptör. Yani laptopun eski adaptörü. Laptop bozuk olduğu için adaptörünü saklamıştım. Adaptörün ucunu kestim. Şu şekilde ayırdım. Genellikle laptop adaptörlerin şu dış kısımdaki iletken kısım eksi kısmı oluyor. Şuradaki kısım ise artı kısmı oluyor. Ee, Tabi bunu tehlikeye atmadan da şu voltaj metreden okuyabiliriz. Şimdi ben e, laptop adaptörümü prize takacağım ve voltajlarımıza bakacağız. Hangisinin artı eksi olduğunu tekrar. Yani normalde böyle ama biz yine test edelim. Şimdi laptop adaptörümüzü taktım. E, Mutimetremiz burada. Şu an mutimetremizi DC voltajına getirdim. Şurada 200 kısmına getirdim. Buradan ölçümünü gerçekleştirelim. E, şu an buraya da e, artı ucuna artı ucuna eksi ucunda eksi ucuna bağladım. Bu şekilde bağlantı yaptım. bu arada elim biraz telli olduğu için çarpıyor. Şurada gördüğünüz gibi 19 voltluk bir değer aldık. E, bunu şöyle nasıl artı ucuya da eksi oldu ucunu anlamanız için ise şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. E, bu kırmızı multimetreden gelen artı uç arkadaşlar. Bu siyah uç ise multimetreden gelen eksi uç. Şimdi ben eksi ucu şu artı uca bağlayacağım arkadaşlar. Artucu bu leptomun eksi ucuna bağlayacağım. Gördüğünüz gibi voltajımız eksi 19 voltajı gösterdi. Yani bu da demek oluyor ki ters bağlantı yaptık. Ee, bu şekilde artı ve eksi ucumuzu buluyoruz. Ee, bu neymiş? Demek ki bu beyaz ucumuz artıymış. Yani multimetre bu yararlı oldu. Şimdi bir de bunun bağlantısını yapalım. Aküye bağlantıyı gerçekleştirelim. Yalnız gerçekleştirmeden önce şuraya bir, ek bir kablo yapmam gerekecek çünkü burası tam yetmeyecek. Evet arkadaşlar laptop adaptörüme ek bir kablo yaptım. Ee, ek kablo yaptıktan sonra şimdi aküye bağlantı yapmadan önce size şunu göstermek istedim onu da göstereyim size. Akümüzün değerlerini ölçelim. Ee, şöyle şunu şuraya takalım. Bunu da buraya takalım. Şunları da şeyden dolayı yapmadım. Yani böyle kabloyu buraya sıkıştırmak için iyi olduğu için bunları kullanıyorum. Oo hiç değer yok. Ha, var var yine varmış biraz değer ya. Oturtabilirsek şuraya. Bir gösteremedik değeri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi akümüzün değeri 11.9 voltluk bir değer gösteriyor. Yani akümüz bitik. Bununla arabamızı marş yapmaya çalışsak da aracımız marş almayacak. Çünkü voltaj bayağı düşük. Normalde 12.8 voltlarda olsaydı belki aracımız marş alırdı. Ancak... Maşa bastığınız zaman o 11 volt bile daha da aşağı düşecek. Yani 10 voltu kadar görecek yani bittiği için. Denemelerle ön yani Denemiştim daha önceden ondan dolayı biliyorum. Şimdi laptop bataryamızı bağlayalım. Şuna pire takıyorum. Şu mavi olan kısmı artı yaptım ben arkadaşlar. Laptoptan gelen. Şuraya takıyorum bunu. Şöyle sıkıştırıyorum buraya. Bunu da buraya takacağız şimdi. Evet arkadaşlar, şu an akümüz dolmaya başladı. Şu an 14.1 voltluk bir değer görüyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Şu an 14 volttan 13.6 yerlerine düştü. Bu voltaj arkadaşlar akümüz dolmaya başladıkça bu voltajımız yükselecek. Ben buradan takibini gerçekleştireceğim bunun. Ancak dediğim gibi bu voltaj 18-17'leri görmesin arkadaşlar. 14.3-2 voltajlarına geldiğimde kesin. Ben multimetreyi açık bırakıp bu şekilde akümüzün yani aracı marş alacak şekilde şarj etmeyi sağlıyorum arkadaşlar. 14.2 voltla geçtiğim zaman akümüz e, yeterli gücü eline alıyor yani marş yapıyor arkadaşlar aracım. Bu şekilde bir saat iki saat doldurmak da yeterli oluyor. E, ben şu an bunun takimini gerçekleştiriyorum ama dediğim gibi evde denerken tehlikeli. Sonuçta doğru bir hani akümümüzün patlama riskine karşı bunu kapalı alanda yapmayın. Ben sadece burada göstermek amaçlı şimdi bunu dışarı alacağım bu aküyü balkonda şarj ediyorum hani olası bir patlama durumunda karşı bir sıkıntı yaşamayalım diye. E çünkü içinde asit var arkadaşlar bunun asit kaynama yapmaya başladığını bu güzel tehlikeli yani bir de gaz da gaz üretiyor tehlikeli gaz üretiyor yani ondan dolayı dışarıda şarj edin kapalı alanda şarj etmeyin. Ben şimdi alıyorum arkadaşlar bakınca bir iki saat sonra şarj zevkinizi size göstereceğim akümüzü bir iki saatlik bir sürede şarj ettik. 11.9 oldu akümüzü şarj etmekten önce Şimdi bir 2 saatlik şarjdan sonra akümüzün Voltajının ne kadar yükseldiğine bir bakalım Şu an 12.6 voltu gösteriyor arkadaşlar Bu voltajımızı 12.9'a 12.8'e çıkarttırsak Sonsuz bir şekilde marş çünkü daha önceden şarj ettiğimde 12.8-12.9 arasında Şarj cihazı kesmiştim Yine bir 2 saat daha şarj ederim arkadaşlar tam doluluk oranına ulaşsın diye Ama dediğim gibi akü yüzü bir şekilde şu an şarj etti laptop bataryası ee, sadece yapmanız gereken arkadaşlar bu işi yaparken biraz dikkatli olmak veya kapalı olanları yapmamak arkadaşlar ee, ben evde yaptığım için baltonu aldım arkadaşlar baltonu sorunsuz bir şekilde şarj ettik ee, dediğim gibi bir diğer projelerimizde görüşmek üzere arkadaşlar ee, araçlarla ilgili videolar gelmeye devam edecek ee, aracımda yine bir sıkıntı vardı arkadaşlar bu sıkıntıyı da çözdüm bunu ayr ayrıca videoda belirteceğim ee, nasıl bir sıkıntısı vardı bir diğer videolarda görüşmek üzere.